Bugün 6 Eylül 2021 Pazartesi Ay günündeyiz. Ay saat 2:05'te Başak Burcuna geçecek. Başak Burcunda ilerleyen Ay Güne çalışkan ve düzenli enerjiler verebilir. Bugün Başak Burcundaki Marsla Oğlak Burcundaki Plüto arasında kesinleşen üçgen açı, kişisel ve toplumsal alanlarda enerji ve motivasyonumuzu yükseltebilir. Daha azimli ve tutkulu davranabilir, hedeflerimize ulaşma konusunda kararlı olabiliriz. Doğru amaçlar belirleyip enerjimizi kontrollü kullanırsak başarılı sonuçlar da alabiliriz. Terazi burcundaki Venüs Oğlak burcundaki Pyrutu arasında kesinleşen dik açıyla ilişkilerde ve hukuksa alanlarda güçlü baskılar ve dönüşümler oluşabilir. İlişkilerde ve evliliklerde baskı yaratan zarar verici etkiler de daha görünür hale gelebilir. Yoğun ve derin ilişkiler, cinsel tutkular, manipülatif durumlar gözlenebilir. Terazi burcundaki Venüs ve kova burcundaki Jüpiter arasında oluşan üçgen görünümse sosyal ilişkileri güçlendirirken arkadaşlardan gelen destekleri öne çıkarabilir. Toplumsal konulara ilgimiz artarken idealistçe bir araya gelen gruplar ve organizasyonlar ilgimizi çekebilir. Akşam saatlerinde yarın doğacak yeni ay öncesinde yeni planlarımıza odaklanabilir, tefekkürle niyet ve dileklerde bulunabiliriz.